Bu videomuzda HOP ile UTS sistemi arasındaki bağlantıyı yapacağız. Öncelikle HOP sunucumuza giriş yapıyoruz. Bilmemizi seçip parametreler ekranımızı açıyoruz. Parametreler, sağlık parametreleri, UTS parametreleri. UTS kullanımı. Evet, olarak seçiyoruz. UTS apike. Buraya... UTS sisteminden aldığınız UTS token API yapıştırıyorsunuz. Bu API nasıl alındığını daha önceki videolarımızdan bulabilirsiniz. UTS bildirim başlangıç tarihi. Şimdi bu çok açık bir şekilde zaten yazmış ama açıklamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Örneğin bugün ayın 23'ü, Şubat ayının 23'ü. Biz UTS'ye güveri göndermeye Şubat ayında değil de Mart ayında başlamak istiyoruz. Burayı Mart 1 olarak yaptığımız zaman Mart 1'den itibaren göndermeye başlayacaktır. UTS bildirimlerinin başlangıç saati 00. diyorum. Şimdi UTS bildirimlerinin zaman aralığı. Bu kaç dakikada bir dakika cinsinden buraya yazdığımız rakam dakika cinsindendir. Kaç dakikada bir UTS ile entegresini yenileyeceği zaman. 300 dakikada bir UTS'ye veri, UTS veri gönder, veri çek diyoruz. Şimdi bunu kendinize göre dakika cinsinden istediğinizi yapabilirsiniz. 1440 yaparsanız bir gündür. Şimdi bunu 1440 günde bir sefer istiyorsanız 1440 ile yapabilirsiniz. Veya günde iki sefer yapmasını istiyorsanız... 720 yazarsanız buraya her 720 dakikada yani 00'da başladıktan sonra 720 dakika 12 saat öğlen 12'de tekrardan gönderecektir. Gece 12'de bir daha. Her 12 saatte bir kron çalışıp veri gönderip veri alacaktır. Kaydet dediğimiz zaman parametre kaydını onaylıyorsunuz, musunuz? Evet. Parametre değişikliğiniz tamamlandı. Bu kadar. UTS ile hop, entegra, hop yazılım arasındaki entegrasyonu sağlamak bu kadar basit.